Balık avında örgülü ip seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Balık avında örgülü ip, dayanıklı, az esnek ve daha az hafızalı bir malzeme olduğu için tercih edilen bir seçenektir. Ancak, örgülü ip seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli faktörler vardır. Uygun çap, örgülü ipin çapı, avlanılan balık türüne ve avlanılan alanın koşullarına bağlı olarak değişebilir. Daha büyük balıklar için daha kalın bir örgülü ip seçmek önemlidir. Çünkü daha ince bir ip balığın direncine karşı kırılabilir veya kopabilir. Daha küçük balıklar için ise daha ince bir örgülü ip kullanılabilir. Tüm balık avı severlere merhaba. Bir kısa hatırlatma. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olup, videoların devam etmesi için bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp, beğeni tuşuna dokunarak videoların daha fazla balık avı severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Malzeme. Örgülü ipler, farklı malzemelerden yapılabilir. Örneğin, P, poliitilin, dyneema, Spectra, kevlar gibi malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler arasında P, daha ekonomik bir seçenek olmasının yanı sıra, yüksek dayanıklılığı ile de tercih edilir. Esneklik. Örgülü iplerin esnekliği yok denecek kadar azdır. Bu durum balıkla mücadele ederken dikkat etmeyi gerektirir. Örgülü ip yerine misina seçerseniz, kopma yaşamadan balıkla mücadele etmek, daha kolaylaşacaktır. Renk. Örgülü ipin rengi, avlanılan su koşullarına ve balık türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, açık renkli bir örgülü ip, daha çekingen balıklar için daha uygundur. Unutmayın. İplerin çeşitli renkte olması, balık için değil, avcının oltasını daha rahat takip etmesi içindir. Lider kullanmak, balığın ipi görmesini engelleyecektir. Dayanıklılık. Örgülü ipin dayanıklılığı, balık avı sırasında kırılma ve kopma riskini azaltır. Ancak kayaya sürtünen ipler, daha çabuk kopar. Lider kullanmak, sürtünme nedeniyle meydana gelecek kopmaları azaltır. Dayanıklı bir örgülü ip seçerek, balık avında başarınızı artırabilirsiniz. Uzunluk. Örgülü ipin uzunluğu, avlanılan balığın büyüklüğüne ve avlanılan alanın koşullarına bağlı olarak değişebilir. Olta makaranıza uygun ipi seçerek, maksimum uzunluğu sağlayabilirsiniz. Uzun bir örgülü ip kullanarak, balığın kaçmasını önleyebilirsiniz. Düğüm. Örgülü ip kullanırken, doğru düğüm seçimi de önemlidir. Misina ile ip için, farklı düğümler kullanılmalıdır. Balık avında sık kullanılan düğümler arasında, palomar, kılaynç ve uni knot gibi düğümler yer alır. Doğru düğüm seçimi, balık avı sırasında kopma veya kırılma riskini azaltacaktır. Bakım Örgülü ip kullanırken, malzemenin bakımı da önemlidir. Tuzlu suda avlanıyorsanız, temiz tatlı su ile yıkayın. Balık avından sonra örgülü ipinizi temizleyin ve düzenli olarak kontrol edin. Aşınma, kopma veya kırılma belirtileri varsa, örgülü ipi değiştirmeniz önerilir. Ayrıca, örgülü ipinizi nemden, güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Marka ve Kalite Örgülü ipi satın almadan önce, güvenilir bir marka ve kaliteli bir ürün seçmeniz önemlidir. Kalitesiz ip, değerli maket yemlerinizi kaybetmenize neden olabilir. Düşük kaliteli bir örgülü ip, Balık avı sırasında kırılabilir veya kopabilir, bu da balık avınızın başarısız olmasına neden olabilir. Avlanma koşulları. Örgülü ipin dayanıklılığı, avlanılan balık türüne ve avlanılan alanın koşullarına bağlı olarak değişebilir. Ağır akıntılı sular veya keskin kayaların olduğu alanlarda, daha dayanıklı bir örgülü ip seçmek önemlidir. Lider kullanmak, sürtünme nedeni ile meydana gelecek kopmaları azaltır. Sonuç olarak, balık avında örgülü ip seçerken, çapa uygun çapı, malzeme kalitesi, esneklik, renk, dayanıklılık, uzunluk, doğru düğüm seçimi, malzeme bakımı, marka ve kalite gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, balık avı deneyiminizi daha keyifli ve başarılı hale getirebilirsiniz. Umarım videodan faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Son bir hatırlatma.